Moda virüs ve e, çeşitli rahatsızlıklardan korunmak için neler yapmalıyız? E, tabii ki her birimizin kendine özgü çeşitli korunma yol ve yöntemleri var ama bir de biz önce durumu anlatalım, ondan sonra mekanizmasıyla hem uzak doğu tıbbının hem manevi sistemlerin hem de güncel bilgilerin ışığında e, kendimize nasıl yardımcı olabiliriz, nasıl daha sağlıklı olabiliriz diye bir bakalım. Şimdi birincisi arkadaşlar. Savunma sistemimiz metal bir sistem. Yani akciğer, kalın bağırsaklar, solunum sistemi, bu arada timus bezi olmak üzere bütün bunların girdiği cildimiz, burnumuz, genzimiz. Bunların her bir tanesi bizim savunma sistemimizin unsurları. Özellikle kalın bağırsaklarımız Savunma sisteminde çok önemli ve son zamanlarda biraz daha hakkını verir şekilde evet ikinci beynimiz bu kadar önemli, şu kadar önemli ama aslında bu bir sistem. Sadece tek başına kalın bağırsakların görevi değil. Orada eğer tümüs bezini es geçersek ona ayıp olur ki bedenimizdeki herhangi bir hücrenin sağlıklı mı sağlıksız mı olduğunu, paketlenip dışarıya mı atılacak yoksa içeride kullanılacak mı bütün bu işin bilgisi tümüs bezinde yani e, i̇man tahtamızda geçerli. Onun için burası ve buradaki lem sistemleri, e, buradaki e, o bezimizin salgıları ve kendisi çok önemli ki bu eğer herhangi bir sıkıntı, stres olduğunda kapanıyor. Ve kapalı olduğunda ya da e, işlevini yapamadığında o anda size dışarıdan gelen herhangi bir rahatsızlık, bir virüs, mikrop karşısında bedeninizin savunma sistemi kapanıyor. Bu da ne demek? sizin ne kadar iyi beslenirseniz beslenin, ne kadar önlemler alırsanız alın, herhangi bir sıkıntı ve stres anınıza kalkanlarınız devre dışı demek. O zaman önce kalbinizi, timus bezinizi, yani şurayı ferah tutacağız, o zaman buralara vuracağız, buralar küçük masajlar yapacağız, buradaki böyle elinize eğer pütürcükler geliyorsa onları böyle ezerek hareketlendireceksiniz. Onun dışında, Baş parmaklarımızın şu gördüğünüz bakın dış kenarından başlayıp şöyle yukarıya doğru çıkan bir bağışıklık sistemiyle ilgili mekanizmamız, sistemimiz, meridyenimiz vardır. Ve burayı mümkün oldukça güzel masajlar yaparak buralarda eğer herhangi bir şekilde pütürüklükler varsa, yine ağrılar varsa oralarda böyle hissederek ha burada şöyle bir şey varmış birazcık buralara dokunmanız önemli. Ondan sonra bu bölgemiz metal elementi yine bakın şu üç tane savunma sistemi ve metalle alakalı dedik ve yine buralarda küçük küçük bakın şu tırnak hizasından başlayıp bu şekilde yukarıya doğru çıkacağınız bir şekilde buralarda eğer herhangi bir pütürklük var mı onlara bakın ve buraları ezin. güzelce buraları masajlar yapın yine aynı şekilde başparmak bakın sadece bir. 2 üç. Bu hatta yaptık. Yine şu arayı da aynı şekilde yapabilirsiniz. Bu çok kolay ve basit bir şekilde uygulayacağımız haller ki bunun dışında aynı şekilde kulaklarınıza da kulak memenize ve kulağınızın içini de hafiften masajlar yaparak çekerek buralara bu şekilde küçük çekmeler yaparak uygulayacağımız bir şey. Bunlar bittikten sonra ise şu gördüğünüz yere bakın. Şöyle vurarak, bunu 36 kere yaparak buradaki alanları açmanız hem solunumunuz için hem de aynı zamanda boşaltım sisteminiz için sizlere fayda verecektir. Şimdi gelelim işin beslenme sistemine. Şimdi kalın bağırsaklarımız özellikle fermente gıdalara ihtiyaç duyar ve burada bir fermentasyonla aslında doğru ve iyi şekilde faydalı bakteriler çalışır ama zararlı bakteriler burada çoğaldıysa yani oksijensiz ortamda yaşayabilenler çoğaldıysa da oksijenle beslenenleri baskılayıp azaltabiliyor. O zaman kalın bağırsağımız iyi çalıştığında savunma sistemlerimiz iyi çalışacak akciğer ve solunum sistemlerimiz korunacak demektir. Yani solunumla ilgili eğer herhangi bir şey varsa o zaman kalın bağırsaklarınızı temizlemeniz çok önemli. Bakın ne kadar ters bir sistem değil mi? Yani Bugüne herhangi bir soluk algınlığı, herhangi bir nezle, grip de bir şey var. İlk önce yapacağınız şey kalın bağırsaklarınızı temizlemek ve boşaltmak olsun. Nasıl yapalım? İster yoğun bir limonlu tuzusu, ister çeşitli alkali e, içecekler, ister bir karbonatlı yoğun tuzusu. Bunların hepsi mümkün kalın bağırsaklarınızı temizlemeniz. Yani bir yerde kendinize suni bir detoks yaptırarak yolları açın. Bağırsaklarınızdaki tıkanıklık gittiğinde nefes yolları ile ilgili tıkanıklık gidecek. Bakın, bağırsaklarınızda tüyler var. Burun içlerinizde tüyler var. Yani ortak bir sistem. Ta buradan giren, kalın bağırsaklardan çıkan sistem. Bunların hepsi dışarıya açık sistem. Yani bizim akciğerlerimizde kalın bağırsaklarımız aslında bir nevi dışarıyla temas ediyor o zaman. Onun için bağışıklık sisteminde bunlar çok önemli rol oynuyor. Cildimiz yine dışarıya temas ediyor ve bizim fermente gıdaları yiyebileceğimiz şeylerse turşu, kefir, işte diyelim ki şalgam turşusundan tutunda, kombu çayına kadar tutunda ya da fermente yeni yapılmış yeni nesil vitaminler, mineraller ve metal grupları. Burada metallerde özellikle arkadaşlar en iyisi tabii ki paladyum, altın ama bunlar fiyatları biraz yüksek olduğu için. Herhangi bir vitamin veya mineralin içerisinde kullanılamıyor. Bu sebepten dolayı özellikle çinko, demir elementini kullanmanızda ve bunlar eğer fermente olarak kullanılıyorsa çok faydalı ve çok önemli. Diğer önemli bir unsur ise D vitamini. Aslında biz D vitaminini yani bu kadar güneşli bir ülkede hiç ihtiyacımız olmaması gerekirken bir bakıyoruz ki D vitamini eksik olmayan kimse yok. Neden? Çünkü mide ve bağırsaklardaki bozulmalar bu D vitamininin herhangi bir şekilde alınsa da içeride doğru şekilde sentezlenemediğini gösteriyor ki bununla ilgili aslında bir sürü farklı konular var ki gerek aşılarla gerek aldığınız çeşitli ilaç veya da yediğiniz hibrit gıdalarla bedeninizde oluşan bazı zararlı enzimler var bunlar en başta nagalaz olmak üzere çeşitli ee, zararlılar vücudumuzun içerisine faydalı Değil de zararlı şekilde oluşan enzimler yoluyla bazı oluşumlar yani fayda verecek sistemler, bileşikler veya moleküller sentezlenemiyor, oluşamıyor. Ve bu sefer bağışıklık sistemimiz olması gibi çalışamıyor. Başta kanser olmak üzere. Çeşitli hormonal sistemler ya da virüslere dayalı birçok hastalıklar ve rahatsızlıklar aslında bizim, Bağışıklık sistemimizin zayıf olmasından kaynaklanıyor. Yani yoksa bugün moda olarak çıkan virüsler dahil olmak üzere bunların her bir tanesine bedeninizin kendini korumaya gücü yeter normal şartlarda veya diyelim ki inflazdan tutun da çeşitli papillomasından işte herpesinden, HIV'den bunların her bir tanesine karşı bedeniniz aslında müthiş bir koruma sistemi zaten mevcut. Fakat bugüne kadar uygulanan çeşitli yanlış beslenme ya da bedeninize frekansal ya da e, hibrit saldırılarla bu sistemler zayıflatıldı. Şimdi bir ülke düşünün, o ülkenin içerisinde kargaşa var ve polisi, askeri birbirine girmiş. Tabii ki o zaman dışarıdan düşmanın içeriye girmesi çok kolay. Yani sizin savunma sistemleriniz eğer doğru yerlerde kullanamıyorsa ya da kendine saldırabiliyorsa ki bugün bedeninizde birçok otoimmil hastalıklarında savunma sistemleri organları ya da bağışıklık sistemine saldırabiliyor yani kendi kendine bu sefer e, asker de polis de kavga ediyorsa işte o zaman dışarıdan gelecek herhangi bir virüste herhangi bir rahatsızlıkta elini kolunu sallayarak içeriye girebiliyor hiçbir tepki almadan o zaman kendi kalelerinizi, kendi evlerinizi, kendi yiyecek, su, gıda depolarınıza saldırabiliyor. Peki o zaman aynı ülkeyi savunur gibi bedeninizi nasıl savunabilirsiniz? O zaman önce içeride bu bağışıklık sistemimizi, yani iç askerlerimizi, beyaz kan hücrelerimiz başta olmak üzere, lem sistemlerimizi, tüm bağışıklıkla ilgili çalışan durumlarımızı güzel bir şekilde dengelemek durumundayız. Şimdi bu dengenin diğer bir türlüsü serotonin, melatonin vücutta birçok diyelim ki epifiz bezimizin de salgıladığı mutluluk, rahatlama, gevşeme hormonları. Yani buralar bloke edildiğinde de yine aynı şekilde bedendeki kasılmalar, stresler, timus bezinizi kapatarak yine savunma sisteminizi zayıflatma, o iç sıkıntısı ya da darlığı diye bazen nitelendirdiğiniz şey aslında sizin duygusal motivasyonunuzun zayıflayarak beden ya da hayat içerisinde de kendi savunmalarınızın aşağı inmesi demek. Şimdi eğer hayatı yeteri kadar sevmiyorsanız, kendinizi sevmiyorsanız, yaşadıklarınızı yeteri kadar onaylamıyorsanız da kendinizi kapatıp, hayata küsüp, sisteme küsüp, Allah'a kızıp, öfkelenip, yaşadığınız hayatla bu niye benim başıma geliyor diye savaş ya da kavga eder duruma geldiğinizde de içeride kavga ve savaşlar başlayabiliyor. Oysa ki bunun tersi durum ise kendi içinizdeki iç barışla dışarıda da sağlıkta da bir barış meydana getirebiliyorsunuz. İşte o zaman çeşitli besin takviyeleri de dahil olmak üzere doğru şekilde nefes çalışmaları, hareket çalışmaları yapmak durumundayız. Biz eğer doğru şekilde her gün yürüyüş yapabiliyorsak Lemp sistemimiz bir kere güzel bir şekilde çalışabiliyor ki kan dolaşımımız kalbin pompalamasıyla olduğu halde bedenimizde lem sistemi hareketle çalışıyor. O zaman duranlığı bırak. Bedende de, sağlıkta da, enerjide de harekete geç. Sağlığın için, evet kendin için bir şey yap. Kendin için iyi bir şey yap ve harekete geç. Özellikle eklem hareketleri oldukça ki bununla ilgili bizim hareketle terapi, nefesle terapi, sesle terapi gibi bir sürü YouTube videolarımız var. Ve bunları yapan bir sürü insanlar çok güzel dualar ediyorlar. Çok güzel mesajlarla bizi onurlandırıyorlar ki onlardan da Allah razı olsun. Şifa bulandan da, o şifayı aracılık edenlerine de Allah razı olsun diyoruz. Ve şu var ki bunları yapın, uygulayın. Yani bir kere gördüm, okudum, dinledim. Aa ne kadar güzelmiş, iyi yaparız değil uyguladığın zaman bilgiyi eyleme dönüştürdükçe fayda elde edeceğimizi önce hatırlamalıyız. Her gün dedik ya bazı vitaminlere, minerallere ihtiyacımız var. Bugün belki birçoğunuzun tiroidle ilgili hormonlarla ilgili sorunları problemleri var. Bunun ana sebeplerinden bir tanesi midenizdeki asidin gerilim kontrolden dolayı su sisteminize ve hormonlarınıza saldırması ve burayı asit yağmurlarına tuttuğu için de oradaki çeşitli rahatsızlıkların e, oluşması ve başta Tiroit hormonlarının oluştuğu yer mideniz, ince bağırsaklarınız. Burada glutenle ilgili çok önemli bir nokta var. Bununla ilgili zaten ekmek yemeliyiz mi, yememeliyiz mi videomda yine izleyebilirsiniz. Ya da beden neyle beslenir videolarında bunlarla ilgili çok geniş açıklamalarda bulunduk. Burada arkadaşlar onun için belki testler yapın kendinize. Hayatınızdan bazı ürünleri çıkarın, bazılarını ekleyin. Bazılarınıza inek sütü faydalı, bazılarınıza zararlı. Bazılarınıza normal buğday ekmeği faydalı değil. Bazılarınıza ise siyezi olabilir, kavulcası olabilir, kara buğday olabilir. Ve bunları nasıl yapacağınızla ilgili kendinize yollar, yöntemler yapın. Yumurtanızı, tavuğunuzu, etinizi bir daha düşünün, bir daha değerlendirin. Onların kaynakları ile ilgili gidin görüşün. Topraktan çıkan patatesiniz, havucunuz, soğanınız eğer toprağın içine ne aldığına bakın. Çünkü... Topraktan neyle besleniyorsa seni onunla besleyecek. Eğer orada bir tarım ilacı kullandıysa bunu takip edin. Hayatınız değerli, önemli. Hafife almayın bunu. Eğer hafife alıyorsan işte bugün gelen bazı durumlardan korkmak durumunda kalıyorsun. Oysa ki senden hiçbir şey daha büyük, daha kıymetli değil. Ve sen bu kıymeti görüyorsan, anlıyorsan da emin ol ki yol var, fırsat var, şifa var ve bütün bunlarla ilgili yapacaklarımız var. Ve ne zaman burada herhangi bir konu, bir soru, bir yardım varsa elimizden geldiği kadar yanınızdayız. Yanınızda olmak durumundayız. Çünkü hepimiz bu hayatın içerisinde, bu yolculuğun içerisinde aynı gemideyiz. Hiçbirimiz birbirimizden ayrı değiliz. Birbirimizden daha aşağıda, daha yukarıda değiliz. Daha farklı değiliz. Herhangi birinizin cinsi, ülkesi, dili farklı olabilir. Dini, inancı farklı olabilir. Zaten olması beklenemez ki. Hanginizin yaradana bakışı aynı ki? Hanginiz bir deyince aynı şeyi söylüyorsunuz ki? Tabii ki her birimiz başka anlayacağız. Kıymetli olan zenginlik bu. Ve bu zenginliği aslında kucakladığımızda kendi değerimizi daha çok biliyoruz. Kendi değerimizi bildiğimize sağlamızın değerini biliyoruz. İşte burada bazı vitaminlere, minerallere ihtiyacımız vardı. Biz bazı öngörülerle, bir seneden daha önceden bir zamandan beri bazı vitaminler, gıda takviyelerinin danışmanlıklarını yaptık. Ve bazı ürünleri de sizler için hazırladık. Önce kendimize, ailemize, çevremize kullandırdık. Ve çok şükür ki çeşitli önlemler aldık. Özellikle arkadaşlar propolis çok önemli bir etken madde. Bu propolis nasıl hazırlanıyor derseniz doğanın içerisinde bitkiler kendilerini korumak için üretiyorlar bunu. Fakat ne kadar yüksekte o kadar zor şartlarda o kadar yoğun bir aslında savunma sistemi geliştirip üretiyor bitkiler. Ve işte onun için Kafkaslardan toplanmış olması çok önemliydi. Buradan toplattık. Ve bu toplanan propolislerin baktık ki alkolde, sirkede çözüldüğünde yeteri kadar güçlü değil. %5-10 miktarı en fazla bedene geçebiliyor. Nasıl olabilir? O zaman nanoteknolojik bir çözülme tekniğiyle e, zeytinyağının içerisinde %90'ı 95'i neredeyse bedenin içine girebilecek ve böbrekten çok kolay atılabilecek ne kadar alınsa alınsın böyle bir sistem geliştirildi ki her birimiz için burada müthiş bir bağışıklık sistemi desteği oluştu. Yani bir bitki kendini doğanın içinde nasıl koruyorsa ben de öyle koruyabiliyorum o zaman. Ve içerisinde belli çeşitli yine vitaminler, mineraller eklenerek doğru ve güçlü savunma sistemleri oluştu. Bunlarla ilgili zaten asistanlarım herhangi bir durumda size yardımcı olmak üzere hazırlar. Ee, i̇ster maillerle, ister Whatsapp'tan mesajlarla her zaman e, onlara ulaşıp bu konuda destekler alabilirsiniz. Onun dışında arkadaşlar, dedik ya savunma sistemi metal bir sistem. Ve bu metal, aslında virüsleri, mantarları, bakterileri, mikroorganizmaları kesen bir şey. Yani öldüren bir şey. Onun için metal elementini güçlendirebilmek için hayatınıza bırakması gerekenleri bırakmaya özen gösterin. Duyguda, zihinde bırakamadığın ne var? Hangi düşünce kalıbına takıldın kaldın? Geçmişte hangi modelde esir bıraktın? Ya da orada kendi ayağının ipini çözmedin. İşte şimdi bırakmayı kolaylaştır. Çünkü bırakamadığında alamıyorsun. Solunum sistemi rahatsızlıkları alamamakla ilgili. Hayattan, ruhundan, yani annenden ya da babandan alamadığın bir şeyler varsa akciğerinde bir sorun meydana geliyor. Yani solunum sistemi de meydana geliyor. Bir daha bak. Sana sunulan bu dünyanın hangi nimetini almakta zorlanıyorsun? Kibir mi yapıyorsun? Gurur mu yapıyorsun? Önüne koyduğun engelli. Kaldır o engelleri. Çünkü bu dünya, bu hayat sana senin için senin için güzelliklere sunmak için var. Onun için bırak ki aksın ve akanla güzel bir şekilde buluş. Onun dışında arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Bu moda virüsler nasıl üretildiyse çeşitli frekans cihaz ve sistemleriyle de ilgili yükseltilebiliyor, alçaltabiliyor ya da yönlendirilebiliyor. Bunlarla ilgili Nikola Tesla'nın yaptığı sistem hala geçerli. Biz tabii bunu onlarca yıldır anlatıyoruz. Ee, belki duyanlar duymayanlar varsa bir daha aktarmak istiyorum. Arkadaşlar hayattaki her şey hareket halinde ve hareket bir titreşim, bir ses dalgası verir. Organlarınızın da, bakterilerin, virüslerin de hareketlerine göre bir titreşimleri, bir ses dalgaları vardır. O ses dalgalarıyla rezonan olan herhangi bir şey onu iyileştirebilir, çoğaltabilir, büyütebilir, etkileyebilir ya da onu öldürebilir. Onun için bir opera sanatçısı bir bardağın sesiyle rezone olduğunda onu patlatabilir. Evet. Ya da bir ses sinyali herhangi bir virüsle rezone olduğunda bunu patlatabilir. Onun için yine sizlere tavsiye ettiğimiz yine asistanlarımdan yardım alabileceğiniz çeşitli bu cihazlardan Temin edebilirsiniz. Yani aynı rezonansa geldiğinde herhangi bir virüsü yok edecek sistemler de mevcut. Onun için her birimiz için şifa, iyileşme, yol ve yöntemleri her zaman dünyanın her yerinde var. Daha herhangi olumsuz bir şey üretiliyor. Bir bakıyoruz ki dünyanın çeşitli yerlerinde de bir sürü hekimler, doktorlar toplanmış ne yapabiliriz? Ama açık edemeden kendi aralarında anlayabilecek ya da fark edebilecek... Samimi ya da bu işe faydalı olmak isteyenlerle paylaşıyorlar. Bizler de sizlerle paylaşıyoruz. Evet, herhangi elinize bir biyorezenans cihazı varsa bunların ellerimize kodları da var. Bunları da size yükleyebiliriz ya da isteyenleri yollayabiliriz, kendileri yükleyebilir. Ücretsiz olarak. Şimdi burada yine dikkat etmemiz gereken şey şu. Herhangi bir rahatsızlık size geliyorsa sizin bir talebenizle bir çağrınıza geliyordur. En büyük çağrı korkudur. Korku çünkü yaratma, üretme çakramızda, ikinci çakramızda oluşur. Yani bir şeyi siz üretirsiniz, yaratırsınız ve hayatınıza size sunulur. Peki korkuyu bırakırsan yani odaklandığın eğer sağlık, güzellikse sağlık ve güzellikle buluşacaksın. Fakat medyanın, sosyal ya da işte diyelim ki o görsel medyaların çeşitli korku empozisyonlarına ama takılıp kaldığında ise o zaman enerji seni oraya çekmeye yönelebilir. Şunu bileceksiniz, biz Yaradan'ın buradaki emanetiyiz. Hepimizin onun için emaneti önce Allah'a. Eğer bir siparişiniz varsa o siparişe buluşacaksınız. O sizin hayrınızadır, iyiliğinizedir, faydanızadır. O zaman hayatı kucaklayın. Bilin ki her an korumadasınız, korunmadasınız. Ama korunmaktan çıkmak isterseniz bu yine sizin seçiminiz de olacak, sizin talebiniz olacak. O zaman yardım talep edin. Yardımda, himayede, Rahman ve Rahim olanın himayesinde olmayı seçebilirsiniz. Bu bir seçenek, seçim. Eğer bu seçimi yapıyorsak, bilelim ki herhangi bir şeyden kaçmanıza gerek yok. Kaçtığınız çünkü sizle buluşacak ve sizi kovalayacaktır. Tedbirinizi alın. Evet, bunlarla ilgili elinizi, yüzünüzü, bedeninizi yıkayın. Fakat bilin ki, Belki bir yıl, iki yıl içerisinde dünyanın yarısına yakın insanı zaten bu bulaşacak. Bugün ondan çok daha etkili, çok daha zararlı birçok virüsler, hastalıklar birçoğunuzun bedeninde. Hepatitinden tutun da bugün birçok influans, grip rahatsızlıkları neredeyse halkımızın %90'ında var. Ama görüyorsunuz ki Herhangi bir etki yapamıyor. Ne zaman ki siz zayıf düşerseniz o zaman etki yapacak. O zaman beslenmelerinizde asidik gıdaları bırakın. Şekerli gıdalardan mümkün oldukça en azından şu zaman zarfı içerisinde uzak durun. Hele glikoz şurubunu evinizden tamamen atın. Onlardan yapılmış eğer herhangi bir yiyecek varsa mümkün oldukça almayın. Paketli ürünlere çok özen gösterin. Biz şu anda bir detoks çalışma grubundayız. Ee, ve orada biz UHT sütünün de kullanılmaması gerektiğini, sağlıklı doğal süt ürünlerini evet kullanabilirsiniz. Sağlıklı yiyeceklere özenle gidin. Onları kaynağından almaya çalışabilirsiniz. Evet. Biz de şu anda şehirde yaşıyoruz ve şehirde yaşadığımız için şehir hayatının ihtiyaçlarıyla belli şeyler yapıyoruz. Ama şu var ki kalbinizi, yüreğinizi her an temiz tutun. Yani kendi ısmarladığınız ve sipariş olan kadir yaşayacaksınız. Eğer herhangi bir rahatsızlığı sipariş ettiyseniz bunun da hayırınız olduğunu bilerek kucaklayın ama çözümü, yolu ve şifası vardır ve o şifayı dilediğiniz zaman o da size verilecektir. Bugün herhangi bir dert ya da rahatsızlık varsa mutlaka şifası var. Şifası olmayan herhangi bir sorun ve dert yok. Fakat en önemlisi senin kalbinin huzurda olması. Kalbin huzurda değilse senin doğru gidecek bir hedefin, bir buluşmak istediğin bir şey yoksa yaşamanın ne anlamı var diye o zaman kendine bir daha soracaksın. O seki buluşacakların tat versin, lezzet versin, huzur versin ve sağlıklı, güzel bir yolculuğumuz olsun. Sevgilerimle hoşçakalın, teşekkür ediyorum hepinize.